Evet, iniş alanına doğru yavaştan alçalıyor. Buraya, buraya. Ya buraya. buraya. buraya, buraya. Alçaldı. Söyle buraya insin. Buraya, buraya, buraya. Ya buraya, buraya. Daha düzgün yer göster. La buraya, buraya. Ha. Bak. Buraya la buraya, buraya. Evet, yer ha. göster. Oraya, buraya, buraya. Yer göster. Aa, buraya. Göster, göster. O bilmez, senin söyle. Evet. Yer göster. Bre, bre. Yanlış yere gidiyor. Söyle söyle. Yanlış yere gidiyor lan <gülüyor> bura, bura, lan bura. Söyle söyle duymuyor. Ha, gel lan. Ha Söyle söyle söyle. Buraya. Koş koş koş koş yanına koş. Bura, söyle söyle söyle koş. Buraya. Koş koş koş koş koş. Hey. Dostum, sence nasıldı? İyiydi ya. Gelmemizi istiyor musunuz buraya? Valla e, istiyom abi, buraya gelin ya.